Merhaba JC's called. tekrar Hoş geldiniz. Siz de hoş buldunuz. <gülüyor> evet çok eee duman. Yani gülmüyorum gerçekten. Gülmüyoruz. Çünkü bugün gülmemeye challenge yapmaya çalışıyoruz ve gerçekten hiç gülmeyeceğiz. Demek. Get this. Shoot some window. Get Evet arkadaşlar lütfen abone ol. Yüklü paylaşın takip edebilirsiniz ya yazabilirsiniz ve evet videoya girelim. Onu görüyor. O ne? Of, maşallah, bu bak. O ne lan? Hah lan O ne lan? Afsız. Hı? Hı? Ne oldu? Is is is derokar Nyalakavel. Oh, inşallah tevel ne olacak? Uf. Ee ee ee ee ee ne ne? Spina romi. Ne spina romi? Dalma. Alır alır. Alır alır. Kesin. Bu ne? Bu Allah Allah ya abi. Abi ne yapıyor ya? Zanane. <gülüyor> <gülüyor> güldün mü <gülüyor> acaba? mü Ha okey benim espri esprimek Kabul et. Kabul et yara, yara, Tamam tamam yara tamam. Akime ne neye güldün? Sana. <gülüyor> espri <gülüyor> <değil> mi? Evet. Gel <gülüyor> <Evet> be. <gülüyor> Fare! Wei, was she DJ? Ne yapıyor? Ömer, Ömer ne neşvar ya? Dede, yani ne? Dede, ne iş var? var? Yok ya sadece Dede? sadece Facebook. Evet Facebookla. Sadece vardı. bu değil yani sadece bu değil yani bu da yani ne? Yani yani. kedi abi sen youtuber mısın kaybeder 3 2 1 vallahi çok benziyor ama değil Kazan, çizmeni The Prophecy Bunu bir manyakla girdin yalnız abi olsun. seconds later. sizsiniz <autre storytelling> <gaz'man> bilirsiniz ya bilmediş bilmedi. baba uff 2 başla. ha blink. iimsen. fıstık banka ya fuck fuck fuck <Gülüyor> ne yapıyorsun lan kardeşim? Yanlışlıkla oldu. adamki Amca da uyuyordu bir dakika. İsmini bilemiyorum. Ya söz adam uyuyor lan. yapıyorum. Ne Alo! Uyan. Uyan 12 o'clock midnight. 3.28 a.m. Oha! 8.01 p.m. Ne lan? Day 2. Day 4. Ne yapıyorsun 42 kadar? Geç artık! O geç geçemiyor değil mi? O geç yani geçiş yapamıyor. Çok Tamam tamam iyiydi Çok ah. Bir range. Aa evet arkadaşlar. Gülme challenge girdik. Ama çok çok komik değildi. Yani Biraz. yani arada yani. Başka bir komik video yazabilirsiniz aşağıda. arkadaşlar lütfen abone olup paylaşmayı unutmayın. ve bir dahaki sefere görüşerek kadar. <gülüyor>